Sevilen program gelinin mutfakta. Haftaya bomba gibi başladı. 20 Haziran çarşamba günün birincisi kim oldu? Hangi yemek yapıldı? Bunlara geçmeden önce 19 Haziran salı gününü hatırlayalım. Salı günü gelinler simit poğçası yaptılar. Salı günü en yüksek puanı alan Özlem oldu. Sonuncu ise Başak oldu. Çekişmenin bol olduğu Sevilen yarışmada 20 Haziran çarşamba günü en yüksek puanı kim aldı ve hangi yemek yapıldı? Detaylara geç 20 Haziran Çarşamba günü, Hatice Elif'e mercimek kadar bir şeysin, gelip konuşuyorsun burada diye hakaret ediyor. Kaynana Nurten Hanım, yeni kaynanaya destek olurken, gelinlerin çocuklarını bile göstermediğini söyledi. Yemek puanlama kısmında, Nurten Hanım yemeğin tadı tuzu olmadığını, düzgün yapılsaydı yüksek puan vereceğini söyledi. Özlem Elif'in taklidini yapmaya başladı. Bit bit bit Özlem cır cır cır demeye başladı. Hepsinin haddini bildirsim dedi. Yeni gelin Elif ise, kaynanasının bilezik bile takmadığını söyledi. Hatice ilginç bir açıklama yaptı. Benden torun isteme dedi. Gerçekten Hatice şaşırdı. Bırakmam bu şekilde son bulurken 20 Haziran Çarşamba gelinin mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bugün soğan kebabı yapıldı. Fatih Yürek, malzeme listesini gelinlere verdi. Kaynanalara da 1,5 dakika verdi. Kaynanalarda gelinlere tarih ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. 45 dakika sonra süre bitti ve kaynanalar yemekleri tattı. Puanları verdi. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Başak 9 puan, Hatice 18 puan, Özlem 11 puan, Elif 11 puan aldı. Hatice Enix